Herkese merhaba. Ben Halil İbrahim Mungan. Bu videoda sizlerle birlikte multi faz akışlarını inceleyeceğiz. Örneğimizde şöyle tank içerisinde bir su bulunuyor ve bu suyu çalkalayacağız. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. Problemimiz ise şöyle sinizoidal bir hareket içeriyor. Su ve hava karışımı var. Ve tankın %20'sinin su olduğunu belirtmiş. Şimdi bu şekilde bir modelleme yapalım. Şimdi şöyle ilk olarak Workbench ortamında flüent'i çalışma alanına sürüklüyorum. Daha sonra meşimi import edeceğim. Şöyle şuradaki meşimi import ettim. Şöyle start diyorum ve başlıyorum. Evet, şimdi şöyle bir meşkim var. Bu meşte herhangi bir parçalama işlemi yok. Tamamen ekpare olarak yapılmış. Ee, Parçalama işlemini yani farklı fazlardan dolayı bir parçalama işlemi olmayacak mıyız sırasında? Biz numerik olarak bunu yapacağız. Bakalım nasıl gerçekleştiriyoruz? Şimdi ilk olarak Şöyle Çalışma Koşullarını belirleyelim. Şimdi biz ne demiştik? %20'si sulu demiştik. Dolayısıyla Ben buradaki koşulları Hava için belirleyeceğim bunu yapmak için de referans noktamı tamamen havanın içinde olduğu bir noktadan seçmem gerekiyor. Dolayısıyla şöyle tam ortadan alınacak olursam, normalde bu koordinat noktası şurası. Sıfıra sıfır olarak aldığı yerde aslında suyun olduğu yer. Yani aslında tam tankın olduğu yer diyebiliriz. Ben bunu tam ortaya çekeceğim. 1200 milimetre 600 mm olarak tasarlanmış. Dolayısıyla şöyle 0.6 metre ve 0.3 milimetre diyebilirim. Dolayısıyla geldim. 0.6 ve 0.3 deyip OK diyorum. Analiz zamana bağlı bir anlayıcı olacak. Dolayısıyla Transient'i buradan aktif hale getiriyorum. Ve tanka hareket verebilmemiz için şöyle gravity'yi aktif hale getirdim. Yerçekimi ivmesini giriyorum. Ve aynı zamanda ne tanımlayacağım? Bir fonksiyon tanımlayacağım. E, X doğrultusunda bir çalkalma hareketi olacak. Bunun için bir fonksiyon tanımlayacağım. Neydi fonksiyonumuz? Şuradan bakalım. İme fonksiyonumuz. 3 çarpı sinüs 8.98 t Buradan geliyorum. Expression'a tanımlıyorum. 3 dedim. Çarpı sinüs 8.98 çarpı t. Evet buradaki tamamını da yaptım. Daha sonra şöyle multifaza geçmeden önce e, malzeme bir de su eklememiz gerekiyor. Şöyle create and editledim. Friend database'e giriyorum. Ve buradan sıvı şeklindeki suyu seçip copy diyorum. Close dedim. Evet şimdi bu ikisi bakın şurada geldi. Multifaza tıklıyorum. Ve buradan volume full ile tıkladım. Bir body hareketine maruz kalacağı için de implicit body force'u buradan aktif hale getiriyorum. Apply dedim, daha sonra burada artık iki fazımı da belirtmem gerekiyor. Birinci fazımın adı, şöyle A yapıyorum, ikinci fazımın içinde motor dedim. Tabi biz burada vapor değil de şöyle liquid tamamlayalım. topi dedim. toz dedim. tanımlıyorum. Daha sonra bir de burada ne belirteceğim? Surface tension'ı belirteceğim. Tabii surface tension'ın benim buradaki birimimle şuradaki birimim dolayısıyla birimini değiştirelim. Newton metre olarak belirtilmiş. Buradan bilimimi seçip Close dedim ve buradan da 73 buçuk değerimi giriyorum. Evet şöyle Apply dediğim zaman tabii yanlış yaptım şuraya Air diyelim. Şöyle apply dediğim zaman fazlarım tanımlandı. Daha sonra şöyle sınır koşullarına gelirim. Sınır koşullarında yapacağımız bir şey yok tamamen. Bütün sınırlar duvar olarak tanımlanmış. Devam ediyorum. Şimdi artık nümerik metotlara geçebiliriz. Zamanla bağlı bir analiz olacağı için simple değil de PISO algoritmasını seçiyorum. Ve basınç içinde Body Force Weighted seçiyorum. Evet, şimdi artık önemli bir noktaya geldik. Biz burada su ve hava tanımlaması yapacağız. Daha doğrusu... Ee, Sadece su tanımlaması yapacağız. Geri kalan zaten hava tanımlanmış olacak. Bunun için ilk olarak ne demiş burada bakın. %20'sinin su olduğunu belirtmiş. Ben burada bakın sel sağ tıklayıp new diyorum region dedim. Water diyorum ve bakın %20'si nasıl, neye denk geliyor yani ben buraya 1200 ee, milimetre demiştim. Burası da 600 milimetre. 600 milimetrenin %20'si 120 mm olacaktır. Dolayısıyla şuradan şuraya da 120 milimetredir. Dolayısıyla ben buradan bir alan geleceğim. Maksimum minimum noktalarına. Bu zaten tamamen kapsadığı için 1.2 metre diyorum. Fakat Y için ise Y'nin yüksekliği olarak 0.12 diyorum. Buradan sayıdan display dediğim zaman şöyle bakın. Zaten bana işaretliyor seçtiğim yerleri. <gülüyor> Close dedim. Şöyle bakın. Water parametren geldi. Şimdi Initialize diyorum. Tabi ee, türbülansı da buradan kapatmıyorum. Çünkü türbülansız bir olacak. Nominar'ı seçip OK diyorum. Evet. Şimdi bütün tankı Başlangıç koşullarını, bakın sıfır paskal, sıfır e, hız doğrultularında da sıfır belirtiyorum. Initialize dedim. Bir de sadece buradaki bölge için ben bir tanımlama yapacağım. Patch diyorum ve Water'ı tanımlayacağım. Değerimde 1. Patch dedim. Close dedim. Evet, artık Hazırım. Tabi e, zamana bağlı bir analiz olacağı için ne yapacağız? E, şuradan bir de ne yapalım? İşte her 20 zaman adımında bir dosyaya kaydetsin. OK diyorum. Ben artık girebilirim. Şuradan zaman adımını 10 üzeri 3 yapalım. Ve 3, yani 3 saniyelik bir ne olacak? Ee, simülasyonumuz olacak. Burası iner iteration. Yani aslında ne kadar koşacak? Neredeyse 60.000 itirasyon koşacak. Aslında şöyle 1000 desek de olur. Şöyle 21 iterasyon koşacak. Ve analizimize başlatalım. Şöyle bakın artık. Analizimiz başlamış durumda. Tabi bu mantığı nasıl onda söyleyelim? Normalde her bir adımımız, her bir zaman adımı diyelim, 20 iterasyon koşuyor. 20 iterasyon içerisinde eğer yakın sarsa zaten diğer zaman adımına geçiyor. Yakın 20 iterasyona kadar koşuyor. Evet, analizi bitirdi. Şimdi artık. Şöyle çıkabiliriz. Artık sonuçlara şöyle bir girelim. Evet. Şöyle zaman adımlarına bakarsak 50 adet. Şöyle 20 şer 20 zaman 20 her zaman aralıklarla dosyalar kaydedilmişti. Şu şekilde. Şimdi bunları okutacağız. Kontrolan iki olarak kontrolu oluşturmamız gerekiyor. Şöyle kontrola tıkladım, okey dedim. Daha sonrasında şuradan water volume fraction'ı seçiyorum ve apply ediyorum gördüğünüz gibi, tam alırsak bu son adıma ait bir görüntü bu arada. Şimdi artık animasyonu gerçekleştirebiliriz. Şuradaki animate Time Step'i e tıklıyorum ve artık şöyle en başından alırsam başlatabilirim. Sağ sola doğru hareketinden dolayı ne olacaktır? Şöyle çalkalanmaları görebiliyorum. Tabi biraz daha ilerletirsek biz burada e, sadece belli bir yere kadar yaptık. Biraz daha koşturursak e, buradaki görüntünün daha ilerlenmiş hallerini de görebiliriz. Evet bu videomuzda ne gördük? E, multifaz akışları özellikle multifaz akışlarındaki görüntüler. Volume Flute dediğimiz e, modeli gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.